Saygıda aratmışlar. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün çok bizim için önemli bir gün. Gerçekten sadece Ankara değil, bence Türkiye için de çok önemli olacak bir projeyi imzalatıyoruz. Tabii ben ajansa yaklaşık 7 ay olduğu göre başladım ama ajansa geldiğim zaman bana buradaki uzman arkadaşlarımızın bahsettiği özellikle tek Ankara markası ee, Ankara Kalkı Mayansı'nın 10 yıllık süreç içerisinde yaptığı en gönlük bir tanesiydi diye bahsetmişlerdi. Ee, fakat tabi pandemi olunca 2020 ve 2021 yıllarında tekrar Ankara'yı e, fizik olarak çok yapma imkanımız olmadı. Daha sonra e, biz de e, çünkü pandeminin e, hangi süreçte ilerlediği yeni de için e, yeni bir formasyon üzerinde çalıştık. Sağ olsun şu an arantı olmayan e, Muhammed Seyit Erdoğan arkadaşımız biraz bu işe yönelik hüketti, kendisine de teşekkür ediyorum. O da tüm yatırım DESEKOVİS'iyle beraber çalıştı. Arkadaşlarımız Ahmet Bey, Emine Hanım, İçimizde Devraldı, Erdem Bey şu an yatırım DESEKOVİS'i koordinatörümüz. Bunu tüm yıl açık olan bir program şeklinde dönüştürelim. Ve oradaki enstrüman sayımızı da arttıralım. Böyle bir yaklaşımımız oldu. Bu anlamda da yani fon dolayı zaten e, SPK'dan lisanslı, operasyonel boyutu olan yani şu an Türkiye'deki e, en önemli e, girişim. E, onların da son son olarak bir altyapıları var. Onlarla beraber hareket edelim. En son hakan verilere de bir toplantımız oldu ve e, bu noktaya geldik. E, i̇nşallah bundan sonra sonraki süreçte özellikle yeni girişimcilere e, fırsat tanımak, imkan tanımak anlamında e, üç enstrümanımız olacak. Ee, bu birincisi mentorluk desteği, ikincisi test desteği, e, üçüncüsü de bu e, yatırım desteği. E, Tabii fan bulucu e, üçüncü aşamada var. E, girişimci arkadaşlarımız, aşamımız, bu bizim saladığımız üç destekten de istifade edebilir. Sadece benimkimin amalite prototipi var, tüm test ve belge almış. Direkt e, fan bulucunun e, oradaki ilerlenmesinden sonra e, bu anlamda katkı yapılacak bir dönüşüm hane de e, gelebilir. E, toplamda bir 10 milyon civarında bir e, ayırdık. Bir biçey 5 milyonunu e, mentorluk ve testesi için e, harcamayı 5 milyon da inşallah e, işte girişim sermeniz üzerinden e, başarılı olan bir projeye aktarma şeklinde olacak. E, İsteyiniz, dileğimiz açıkçası bu bizim başarılı bulduğunuz, bizim başarılı bulduğunuz, bizim başarılı bulduğunuz. Ee, bu girişimlerden e, ileride Türkiye'nin ekonomisine yön veren, hatta belki dünyada tırtaylı olacak e, yıldız projelerin çıkması e, isteğiniz ol. E, i̇nşallah e, bu anlamda bu e, başladığımız projeler buna vesile olur. E, ben bu anlamda e, projenin bu aşama gelmesine çok büyük emekleri katkıları olan e, Başta Hakan Bey'e, aramızda olmayan Mahmet Seyit Bey'e, Ahmet Bey, Erdem Bey ve Alper Bey için bu kısımda çalışacak tüm ayetmişlerimden size çok teşekkür e, Niyetimiz haliz, niyetimiz güzel. İnşallah e, sizlerin de desteğiyle, Yani çünkü fon bulucu da bizim için çok önemli bir aktı. Çünkü e, onların hem yani, kurumsal olarak e, iyi bir kapasiteleri var. Ve bu anlamda bu e, Türkiye işine de yükü olacak. E, i̇nşallah bunun da devamı gelir. Yani... E, Diğer arkadaşlarımızdan sonra bu zaten e, inşallah e, maddi olarak e, katkı bekliyoruz. Yani e, bugün özellikle teknoloji tabanlı e, inanılmaz derecede gelişen bir dünya var ve e, Ankara'nın da olanlarında çok iyi bir kapasitesi var. E, i̇nşallah e, buradaki teknolojilerde, o sebeplerde, daha sonra böyle büyüyecek gelişerek büyük girişimlere vesile Ben hepinize taklatıldığınız için teşekkür ediyorum. programımızın girişimizin hayırlara vesile olmasını temin ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. İyi de teşekkür ben de çok teşekkür ederim genel sektirlerim gerçekten. Aslında bugün yaşanan önemli bir an. İnanın çok heyecanlıyız biz. Çünkü bütün arkadaşlarımız o heyecanı yaşıyorlar. Bunun bir sebebi var tabii ki. Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için zaten devletimiz birçok destek açıklıyor. İşte sizler destekler veriyorsunuz. COSGEM, TÜBİTAK destekleri söz konusu. Teşvikler var. Ama bunun yanında kalkınma ajanslarının hem bölgesel hem de ülkenin kalkınması açısından girişimlere finansal destekle de ortak olarak vermesi açısından bence bu kendi içinde bir devrim onun için bu bakış açınızın e, girişimcilik ekosistemi çok geliştireceğine inanıyorum. E, bu şu anlama geliyor aslında, daha böyle basit anlatımla. E, ben bir girişimciyim ve benim ortağım e, Ankara Kalkınma Ajansı. Evet. Bu çok iyi hissettiren bir motivasyonu genel sekreterim. Girişimciler çok iyi hissedecekler. Kendilerini güvendiklerini görünce motivasyonları çok yükselecek. Onunla beraber ee, sizin de e, yatırım yaptığınız girişimlere başka yatırımcıların halkımızın yatırım yapması da söz konusu olacak bu sistemde. Sermaye piyasası kurulunun bence e, kamu e, mevzuatı tebliği hazırlarken e, bu hisselerle hazırladığını düşünüyorum. Yani burada kamu startup işbirliği e, gerçekten başka bir noktaya gelecek. E, o yüzden bu heyecanından paylaşmak istedim. Çok çok teşekkür ederiz. Bu aşama ya yani gelene kadar aslında. Ee, bahsettiğimiz isimler, e, Seyit Bey, Erdem Beyler, Ahmet Beyler, e, diğer arkadaşlarımız büyük bir daire sarp beraber. Bakanlık e, aynı şekilde, bakanlığın da bakış açısı son derece olumlu oldu. E, biz lisans alan bir platformumuz, bundan sonra başka lisans alanlarımız da olacak ülkemizi geliştirmesi için. E, siz bir öncülük yaptınız. E, bu öncülük e, çok e, önemli gelişmeleri de beraberinde getirecek diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim sizlere bu fırsatı güzel verdiğiniz için. Teşekkür ederim. It is better to speak in Arabic rather than English. Alhamdulillah yeni bir تحقيق ما تعاحدنا به نحن رجال الأعمال الذين أنشأنا مقاصد وهي المساهمة في جذب الاستثمارات لهذا البلد العظيم وتحقيق النهضة الاقتصادية المساهمة في تحقيق النهضة الاقتصادية لوطننا الثاني تركيا makas pozisyon yetim şirketi olarak bizi hedefimize ve yatırımcılara, iş adamlarına verdiğimiz bir sözü var. Yani Türkiye'ye e, yabancı iş adamlarının sermaye girişini sağlamak gibi bir vazife görüyoruz kendimizde diyorlar. Dışarıdan yabancı de Türkiye'ye yatırım yapmasını. Bu açıdan bu proje bizim için çok önemli. E, yani Türkiye'deki girişimlere e, yatırım yapmalarını şeffaf bir şekilde fon aracılığıyla izlemelerini sağlayacak bir <تكلمة> نحن سعداء بهذه الشراكة الكبيرة بإذن الله مع أنقرة، <تكلمة> كذلك مع أجانسي وفندق فندق أنقرة. التي نسعى إن شاء الله أن أن يكون هذا الصندوق أحد الصناديق الرائدة في في في هذه البلد إن شاء الله، ويمكن في yani Türkiye'nin ve Avrupa'nın öncü ve örnek fonlarından birisi birisi olacağını düşünüyoruz sandık. al inşallah. Ve yakında İnşallah etkinsel alanda büyük bir büyüme kaydettiği bu form. <gülüyor> Ankara Kalkınma Ajansına geldi. Eee ربنا يجعلها Mustafa'da bir şey diyor musunuz? Yani Mustafa deniz. Peki, deniz şey, yani isterim. basit olarak şöyle, buyurun, buyurun. bu hani kazan kazan derler ya, evet. biz buna kazan kazan kazan diyelim, üç kazan. Çünkü Türkiye ekonomisi bir kazanıyor, girişimciler kazanıyor, bizim sıfatımız da Ankara Kalkın Ajansı fonun yatırımcısı oluyor. İşin sonunda bir hayır işi değil bu. Değil. Bütün yatırımcılar yaptığı yatırımı e, karıyla beraber 5 sene sonunda alacaklar. Yani hem yatırımcı hem girişimci hem de Türkiye ekonomisi için üç katlı bir e, kazanma şeyi var inşallah. İddiye Allah kessin, ötter. Size sadece size şöyle imzalarmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Allah'a emanet olun. Efendim, siz bir size tatmin etmek isteriz. Eğer sizin için duyulursa açmanız da iste. Tamam. <gülüyor> Sen biliyorsunuz, fon bulucunun logosu bir mercekten oluşur. Bunun bir anlamı var bizim için. Doğal. Dolayısıyla size böyle günün anısı olsun istedik. Fon bulucunun merceği bu evet. Teşekkür ederim. Ben önemli özellikle gelen size gelen soruları cevaplayacağım. Böyle günün anlamı evet. olsun istedik. Öyle küçük tamam. tamam. bir dinler. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Çok sağolarsınız. Çok sağolarsınız. Tekrar vereceğiz. Yolunuz açık olur. Herkese iyi gösterin. Çok teşekkür ederim. Sağolarsınız.